ben İstanbul'a dönüyorum iki haftalığına gideceğim şu an çok çişim var okay. son iki seferdir trende hep bak ama hep şu cam kenarı diye satılıp cam kenarı olmayan koltuk geliyor hani bu iki cam arasında böyle bir duvar oluyor ya orası cam değil o yan kenarı değil ya. Which way the wind blows when this day is done. Ben vardım. Bence nerede yazıyor? Şurada. Fena geçmedi. Şey oldu. Girmeden önce gara girerken... Abi bir tane çok... Arkadaşlar, kamu spotu yapmak istemiyorum ama kamu spotu yapacağım. Maskenizi takın lütfen. Önümdeki çocuk gelmiş maskesiz. İçeriye girmeye çalışıyor. Bu tam garda sabah saatten 9 falan. İçeriye girmeye çalışıyor. Maskesi yok. Güvenlik diyor ki içeriye böyle giremezsin diyor. Neden diye sonra Masken yok diyor güvenlik. Sanki pandemi içerisinde yaşamıyormuşuz gibi. Benden maske aldı sonra. Dışarıya maskesiz çıkıyor ya. Neyse buna sinirlendim sabah sabah. Evet böyle şu an İstanbul'a vardım. Ben an annemleri bekliyorum. Valizminin üstüne oturuyorum. Gözüküyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Neyse evde görüşürüz büyük ihtimalle. Veya Kadıköy'e gideceğim. Kadıköy'de de belki çekerim azıcık. Evet. Görüşürüz. Hadi. Hadi hep beraber. She was a bad, bad, nevertheless, calling it quits now, baby, I'm a wreck, crash O şiş merkezine geldi şeye gideceğim Spiman e gideceğim tekrardan ee, vizyondan kapadan önce bir kere daha gitmek istiyordu Çünkü e, final denk geldiği için sadece bir kere gidebildim. ve hani büyük bir sinematik event bu tekrardan gitmek istedim Evet şu an bu şekilde çapkamın güzelliğine bakın. Bu arada neyse Tamam çıkıyorum Evet hadi bakalım Spreker, Spreker, Spreker, Spreker. Ağlamadım. Büyük bir başarı bence bu. Çünkü geçen sefer mahvolmuştum ben. Öyle böyle değil. Ben metroya iniyorum. Metroya indikten sonra bir tane müzeye gideceğiz. İstanbul'un kültür ve sanat etkinliklerinden olabildiğince yararlanacağım. Buradayken her neyse. Evet şu an böyle. 3 is the magic number. Günaydın vlog. Bugün e, 19 Ocak galiba. Aşağı ineceğim kahvaltı hazırlayacağım kendime. İsmi Sen git bir pancake hazırla istersen. Pancake. Lütfen sakin ol. Ha? Seniz evet. sen, sen, sen şimdi git biraz pancake yap. Kerem yapma lütfen. Pancake. Lütfen, lütfen sakin ol <gülüyor> tamam lütfen. Beyler. Tamam, geldim. Neyse, şimdi gidip pancake yapacağım. Hadi bakalım. you hardly even notice When I try to show you song is meant to keep you From what you're supposed to Like up too early Maybe we could sleep in make you banana pancakes Pretend like it's the weekend right now And we could pretend it all the time And can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside Oh, but maybe lock a ukulele Mama made a baby I really don't mind the practice, 'cause you're my little lady. And let it, let it love me. I love to lay here lazy. We could close them curtains, pretend like there's no world outside. Evet şu an böyle Evet videoyu dışarıda bitirmek istedim ee, Çünkü kar yağdı Gördüğünüz üzere Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bence siz beğen butonuna basmayı beğenmesiniz Lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın Ama um, Evet Evet, hava bayağı kötü oldu. Biz tatile gidecektik, iptal oldu o. Bu videoyu burada bitiriyorum o yüzden. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle bir şey yapsam çok mu garip olur? <gülüyor> Okey. okay Çok aptal bir fikirdi. Şu an elim acıyor. Neyse, hadi görüşürüz. Bay bay.